Merhabalar çok fazla dillendirilen çok fazla konuşulan ve aslında e, astroloji ile ilgisi olsun olmasın e, hemen hemen herkesin e, kulak aşınası olduğu bir konu Merkür Retrosu e, biliyorsunuz 31 Ekim günü de Akrep Burcu'nda bir Merkür Retrosu başlamıştı aslında ben bu Merkür retrosun diğer Merkür Retrolarına göre daha iyice bulduğumu belirtmiştim ve e, yine de belirtmek isterim e, ancak 20 Kasım günü e, Merkür Retrosu sona eriyor arkadaşlar dolayısıyla artık rahat edebiliriz özellikle yaptığımız hatalara yanlış anlaşılmalara bir bahanemiz olmayacak ne yazık ki ve Merkür Retrosu tamamlanmasıyla beraber Kasım ayının o yapılandırıcı enerjilerini daha iyi bir şekilde hissedebileceğiz şimdi Merkür Retrosu neler getirdi ve Merkür Retrosu bittikten sonra neler olacak bunlardan bahsetmek istiyorum Bunlardan bahsetmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. E, aşağıda da video ile ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Merkür 31 Ekim günü Akrep Burcu'nun 27 derecesinde retroya başlamıştı arkadaşlar Merkür akrep burcunda retroya başladığı zaman e, özellikle e, farklı bir retro olacağından bahsetmiştik nes nasıl bir fark olacaktı bir retronun akrep burcu akrep burcu biliyorsunuz zoduyak da 8 ev tarafından yönetiliyor 8 ev ölümün dönüşümün evidir yeniden doğuşun e, evidir hem gerçek hem Mecaz anlamda ölümü sembolize eder ve bilinçaltı tabularımız, korkularımız, insanlarla paylaşımda olduğumuz maddi manevi kaynaklar ve bilinçaltı travmalarımızı ve spritüalliğimizi esasında sembolize eden bir evdir 8. ev. 8. ev aynı zamanda gizli meselelerle ilgilidir. Ancak bu gizli meseleler bizi gerçekten etkileyen ve bir şekilde ifade edemediğimiz veya sakladığımız meselelerdir. Akrep Burcu'nda Merkür Retrosu özellikle haritalarımızda Akrep Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev alanlarıyla alakalı konularda bir geri dönüş sürecini yaşattı bize. Nasıl bir geri dönüş oldu bu arkadaşlar? Uzun süredir sakladığımız uzun süredir paylaşmadığımız ancak bizi rahatsız eden, içten içe bizi kemiren konularla alakalı e, ya kendi isteğimizle ya da retronun azizliğini bir şekilde sakladığımız şeylerin ortaya çık çıktığı bir sürece şahit olduk diyebilirim. Aslında bu retro şöyle bir geriye dönüp toparlamak, halının altındakileri hasır altı ettiğimiz konuları şöyle bir gözden geçirmek adına faydalı oldu. Çünkü bu retro ile beraber yapılandırma sürecinden geçtiğimiz için artık retro bitiminden itibaren ne yöne doğru gideceğimizi daha net bir şekilde kestirebileceğiz. Özellikle Kasım ayının çok iyice etkileri olduğunu Sizlerle paylaştım. Birçok videoda Kasım ayının şanslı günlerini, Kasım ayının ne kadar e, bereketli olduğunu, Kasım ayının ne kadar yapılandırıcı olduğunu sizlerle e, paylaştım. Özellikle 8-11 Kasım aralığı oldukça destekleyici bunlardan bahsettim. Akabinde yine çekeceğim videolar var arkadaşlar. Kasım ayını çok önemsiyorum. Kasım ayına ilişkin yine... E, Kısa kısa, uzun uzun çekeceğim videolar var önemli tarihlerle ilgili ki 12 Kasım'da da özellikle benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle bir dolunay meydana geldi. Bu dolunayda biliyorsunuz Boğa burcunda meydana geldi ve dolunaylar yapısı itibariyle sert gökyüzü olaylarıdır. Huzursuz hissedebiliriz, gergin hissedebiliriz, uykularımız kaçabilir, çelişkiler yaşayabiliriz tabii ki çünkü Ay ile Güneş karşı karşıya gelmektedir. Ancak bu dolunay Dolunay ilişkini çekmiş olduğum videolarda da bahsettiğim üzere yapılandırıcı bir dolunaydı arkadaşlar. Bu dolunay gerçekten artık taşların yerine oturması, kaynaklarımızı kontrol etmek, maddi manevi kaynaklardan bahsediyorum arkadaşlar. Kaynak deyince sadece parasal meseleler düşünmesin. Tabii ki parasal meselelerin aktif olduğu e, haritalar da var. Ki zaten boğa burcu daha çok sahip olmakla ilintilidir. E, kazanmakla ilintilidir, ilintilidir ve kaynaklarla ilintilidir. Dolayısıyla... Doluna ile beraber kaynaklarımızı ne derece kullanıyoruz? emeklerimiz karşılığını gösteriyor mu gibi sorgulamaları yaptık. Tabii Merkür Retro olduğu için bu sorgulamaları daha derin bir şekilde yaptık arkadaşlar. Geçmişe tekrar tekrar dönmek zorunda kaldık. Geçmiş defterleri sürekli olarak açmak zorunda kaldık. Özellikle Dolunay'ın Retro'nun tam karşısında gerçekleşmesiyle yani Akrep Burcu'nda gerçekleşen Merkür Retros'un tam karşısında Boğa dolunayının gerçekleşmesiyle beraber safların belli olduğu ve aslında yanımızdaymış gibi gözüken şeylerin karşımızda, karşımızda gibi gözüken şeylerin yanımızda olduğunu fark ettik. Kendimizle de, de büyük bir iç hesaplaşma yaşadık diyebilirim. Bu süreçte belki kendimizi ifade ederken Merkür retro olmasından mütevellit yanlış anlaşılmış olabiliriz. Duygularımızı belki e, çok sert bir şekilde ifade etmiş olabiliriz. Kaynaklarımızla alakalı çok sahiplenici bir tutum sergilemiş olabiliriz arkadaşlar. Akrep ve boğa aksı 2 ve 8 aksıdır e, astrolojide dolayısıyla. Bu noktada özellikle kendi emeklerimiz, kendi çabalarımız, kendi fedakarlıklarımız ve karşılığında paylaşmış olduğumuz sorumluluklar, karşılığında e, ne kadar verici olduğumuz ve ne kadarını aldığımız e, sorgulamalarının sıklıkla yapıldığı bir süreçtir. Özellikle kadınların e, bu Dolunay ve bu Merkür Retros sürecinde ilişkideki rolleri, ilişkide yapmış oldukları fedakarlıkları çok fazla sorguladıkları ve çok fazla e, bu alanda, Rahatsız oldukları konunun olduğunu fark ettikleri bir merkür retrosu oldu arkadaşlar. Yani rahatsız olduğumuz şeyler... E ne kadar geçmişi olursa olsun, ne kadar uzun süreli olursa olsun, belki de partnerimiz tarafından, belki de karşımızdaki insan tarafından hiçbir sorun yokmuş gibi düşünüldüğü, hiçbir problemin olmadığı düşünüldüğü bir ilişkiden. Aslında taraflardan birinin nedenli e, rahatsız olduğu konular olduğu, nedenli ilişkideki rolü, ilişkideki yeri noktasında sıkıntıları olduğu bu Merkür Retrosu ile beraber ortaya çıkacak arkadaşlar. Fedakarlıklarımız, yaptıklarımız. Paylaştıklarımız karşılığında aldıklarımız yani ikili ilişkilerde dengeyi ne derece kurabildiğimiz alma verme dengesini ne derece oturtabildiğimiz gibi konular bu Merkür retrosuyla ortaya çıktı. Yani aslında klasik bir e, telefon bozulması bir iletişim aksamasından ziyade daha derin konuların ön plana çıktığı bir Merkür Retrosu oldu arkadaşlar. Yapısı itibariyle diğer Merkür Retrosu'ndan e, farklı konularından. E, işlev gösterdi diyebilirim özellikle sabit burçlar yani boğa akrep başta olmak üzere kova ve aslan burçları da e, bu retrodan ve bu e, süreçten kasım ayındaki süreçten doğrudan etki alan burçlar oldular şimdi bu merkür retrosu sırasında özellikle merkürün çok iyicil açılar gerçekleştirdiği süreçlerde meydana geldi arkadaşlar plüto ile ve neptün ile e, güzel açılar gerçekleştirdi e, bunun yanı sıra kendisini ifade etmek anlamında her ne kadar Merkür Retro olmuş olsa dahi belki de Merkür Retro sürecinden daha iyi bir şekilde kendimizi ifade edebildik. Hislerimizi açıklayabildik arkadaşlar. Yeteneklerimizi sergileyebildik. Yani Merkür Retrosu esasında birçoğumuza bu süreçte iyi geldi diye düşünüyorum. Eğer güzel bir şekilde değerlendirebildiysek çünkü içimize dert olan bize Rahatsızlık veren konuları belki de masaya yatırma imkanı bulduk. Belki de aslında hiçbir zaman paylaşmayacaktık. Bir şekilde ortaya çıktı. Belki artık dayanamayacak noktaya geldik ve paylaştık. Her ne şekilde olmuş olursa olsun bunların paylaşılması 20 Kasım'dan itibaren bizleri daha temiz, daha berrak ve daha iyi bir sayfaya doğru iletiyor olacak arkadaşlar. Çünkü 2020 enerjileri oldukça dönüştürücü, oldukça zorlayıcı. Kökünden sarsacak gelişmelerle dolu bizlere. Dolayısıyla 2020'ye doğru yol alırken burada içimizde bizi rahatsız eden konuların ki özellikle birkaç sene boyunca süre gelen ve artık bir şekilde yapılan fedakarlıkların herhangi bir noktada karşılığını göremediğimizi düşündüğümüz bu süreçte ne olacaksa olsun mantığıyla hareket ederek Belki de birçoğumuz ilişkilerimizde daha doğru bir yola doğru girdik. Olması gerektiği ve dengelerin daha sağlam olduğu bir yola doğru girdik. Veya kopması gereken ilişkiler de koptu arkadaşlar. Çünkü zaten zemin bunu gerektiriyordu. Zemin kaygansa zaten bu geçerli gerekçelerimizde yerini bulamayacaktı. Şimdi... 20 Kasım'da Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu yine akrep burcunda tamamlanıyor arkadaşlar. 11 derece akrebe kadar gerilecek Merkür Retrosu ve tekrardan 20 Kasım'dan itibaren ileri hareketine başlayacak. Dolayısıyla artık 20 Kasım'a kadar temizliği. Ee, içsel temizliği özellikle yapmamız gerekmekte. Bir sorgulayın bakalım. Çalıştığınız işten memnun musunuz? Çalışmanızın karşılığını tam olarak alıyor musunuz? Evliliğinizden memnun musunuz? Fedakarlıklar karşılıklı olarak yapılıyor mu? Fedakarlığı kim daha çok yapıyor? Daha çok şey mi bekliyorsunuz? Daha çok şey mi alıyorsunuz? Alma verme dengesi tam olarak kurulmuş mu ilişkinizde? Bu ailevi ilişkileriniz olabilir. Bu evliliğiniz olabilir. Ortaklığınız olabilir. Dediğim gibi ast üst ilişkisi olabilir. Patron ilişkisi olabilir. Çocuklarınızla olan ilişkileriniz olabilir. E, sağlığınızla alakalı durumlar olabilir. Yani konu her neyse özellikle haritalarınızda akrep ve boğa aksını bir kontrol edin arkadaşlar. Bu noktalarda alma verme dengeleri sahip olma enerjileri, fedakarlıklar e, oldukça ön planda olacaktır. Artık e, bir şeyler sizi rahatsız etmeye başladıysa 20 Kasım'a kadar ki süreçte bu tamamlamaları gerçekleştirin ve ondan sonra çok güzel bir Kasım sonuna e, hazırlıklı olun çünkü artık dengeler değişiyor, artık e, insanların 2016 yılından beri biriktirmiş olduğu özellikle zorlayıcı enerjiler çok fazlaydı arkadaşlar. 2016'nın yaz aylarından itibaren biriktirdiği sabrettiği konuları gün yüzüne çıkarma ve gerçek benliğine dönme zamanı artık taşlar yerine oturuyor ve fedakarlıklar ya karşılığını buluyor ya da bunun sonucunda kırılmalar ve kopmalar yaşanıyor diyebilirim. 20 Kasım'dan itibaren Merkür Retrosu tamamlanıyor ve artık dediğim gibi özellikle belirteceğim çok önemli tarihler var. 24 Kasım, 26 Kasım, 22 Kasım oldukça güzel tarihler. Bu tarihlere ilişkin ayrıca bir video hazırlayacağım. E, bu enerjileri dediğim gibi 20 Kasım'a kadar atalım ve Merkür Retrosu'nun bitimini 20 Kasım'dan itibaren kutlayalım. Artık daha e, sağlam bir zeminde hareket edebileceğiz. Sırlar açığa çıkmayacak 20 Kasım'dan itibaren zaten Merkür Retrosu videomda paylaşmıştım. Sırları açığa dökülebilir. Saklananlar ortaya çıkabilir diye çıksın. İyi de oldu. İyi de olacak arkadaşlar. Çünkü bizi rahatsız eden şeyleri e, muhatabına iletmemiz her zaman e, bizi daha çok rahatlatacaktır. Belki de umduğumuz gibi kötü olmayacaktır e, gelişmeler. Bunu da düşünmekte fayda var diyorum. Evet paylaşmak istediklerim bu kadardı. E, Merkür Retrosu bitiminden ve Merkür retro sürecinde neler yaşadığımızdan bahsetmek istedim kısaca. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve danış Almanlık almak isterseniz e, Instagram'dan opikusastroloji hesabımı takip edip DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Her birinize mutlu bir retro süreci diliyorum arkadaşlar. Kasım ayını mutlaka değerlendirin. Umarım güzellikler sizi bulur. Hoşçakalın.